Merhaba Jesus kardeşler. Tekrar hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün tane Tolga Tarlaç, Tarlaç nedir demek? Onun adı. Oh, okay. Ah. Survivor Childrenlikler. Ya, yeah. evet. Video girmeden önce abone ol videoyu paylaş. Çünkü Instagramdan. Video geçelim Hadi Gömemeyeceğim. Ofa. Wait ama soba soba varı git bilmiyorum ya. Ben ben son zaman son Hepinizi işte gördüğünüz gibi razıyorum. Birazdan kim gömecek? Taşbil sen mi gömecen yoksa Şemir? Vedat. Vedat sen beni mi gömeceksin? Bak top. Evet, başım bu tarafa gelecek. Right now it's. Oha. <Gülüyor> Al saç devri bez Bu sopayla. Al bunu da. Ver <Gülüyor> bunu nasıl severdi? diye. ah Tam <gülüyor> beraber. Şeyi gel. Hadi bakalım. <gülüyor> Bir dakika. Hayır öyle değil ya. <gülüyor> hayır, öyle değil ya dökeyeceksin. Al. Atar. Aha. Atar onu da hadi. Hadi ya. Kapatacağım hadi çabuk. Bir dakika. Yap yap. yapma ya Ayşe. Ne bni edecek acaba onun? Onun namı. Onun ağzına şey var. Bir şey alıyor. Gel. Ye, dur. Teşekkürler. Everybody knows. Everybody, everybody, everybody knows. Sora. Bu çok şey ya. Everybody knows. Everybody, everybody, knows. Böyle bir şey olamaz ya. Ben bir şey Yeah. Oh yeah. I like it so. Çok güzel bay. Yeah. Oh yeah. I like it so. Allah, Ne ne gerek var? Hala ne? De zaman anlamıyorum. Yani bence boşuna geldi yani. yapacağım. Boşuna geldi. Tamam da bu kadar beklemiyordum onu. Bu kadar şey Yeter ya. Hadi bakalım. Kullar. Bir dakika Pascal numa vardı galiba bu sezonla. Ah silahlar. Silah Odaya girdi Manyak ne yapıyor? Hangi adada yaptılar bu sezon? Çok cümlük, Her şey evet. evet, evet, evet, evet, şimdi Survivorlar çok eğlenceli. Ya Ya benzeri. Ya Ya böyle Ya da e, Ya. Oha. Yılan mı? o tarafa değil denize doğru Gel Hamza. Hamza mı? Yılan değil Yengeçler. Ha aşağı. den yengeçler denize girerse denizden kaçın Hamza. Hamza. Wait, he's walking the Denizden kaçın Hamza. Bile Hamza koşuyor. Heh heh. Heh heh. Heh Şeye selam Hamza'ya da oldum. Sene Bırak bırak. Hayır, yeni hayvanını keşfettin. Vay, Ama yedirmiyor. O Hafız güzel ya Hamza dün bizimle. Çünkü gerçekten artık dayanacak gücümüz kalmadı. Ama gerçekten Hamza, Hamza diyorlar ya, yani. Hangi yıl bu? Yazık ki 80 ve 2000'e doğru kaldık. 2000, 2000... 2000... 2000... 2000... Oh, <gülüyor> <gülüyor> Hamza gitti. Taşın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kurtar beni. Bana hayır, sen Bir dakika, böyle yaparak gidebilir biliyorsunuz, değil mi? Şişi. Bileyim. Kaç bin koş, buradan. Tekne yaptım. Tekne ne? güzel tekne oldu. Buradan Türkiye gidebiliriz. Tekne. Bir ekip, 1000 Kaçmanın zamanı geldi. artık ha Ayrı bir ekip kurdunuz. Ben oynarım. Sen kimsin lan? Ben oynarım. Ha? Ha sen kimsin ha? Nasıl gübencesin? bir ayrı bir Nasıl konuşuyorsun? Ayrı bir takım. takım nasıl? Adam bu. Adam sen? Çok basit. Adam Adam. Ben ayrı olmak istemedim halde kardeşim. Ayrı ayrı sana nasıl Sana nasıl Ayrı ayrı ayrı o nasıl ayrı Dur bir dakika. Dur Bir bir korusun. Elimle mi? Elimle Öbür? Anlıyorum diğer. I guess. Bu adam, bu adam. Bu adam. Bu adam. Bu adam. Bu adam. Bu adam. Bu adam kadada bazen çok mantı anlamıyorum bak şimdi e, diğer adamın dediklerini duydunuz ya. ve Böyle şu şey an yapıyor. ve Çekiyorsun şimdi yani. bu adamı itiyorsunuz yani sen, sen geriye git seni yani şey gibi tepki vermemen gerekiyor gibi evet. yani evet. bu ah. irçili gibi ya gerçekten evet. yemin ederim ya Ama bir Neden, belki yanlış anlıyoruz öbür öbür cümreten sen gitsene diyor. onları tutmuyor musun dedi yani are you not supporting them? He said are you not supporting them? belki takim bahsediyorlar. diyor bu. evet Cumhuriyetten değilsin. Doğru. Tamam Ha torunum. onları. Nasıl şimdi neden bak neden onun üstüne yürüyorlar mesela şimdi? Bak bu keş gitme yapıyor. Bu tepki veriyor tepki ama veren adama ama, adam vitesiyorsunuz. Yani tepki veren yani, adama, gerçekten, adama hiç, çok çok, şükür. çok mantıksız bu, anlamıyorum. Şey. Çünkü biz mesela bizde yani bizde de böyle bir şey olsa mesela dışarıda bir Türk'le falan tartışıyorsak bizi, evet, bizi, bizi tutuyorlar. Bizi yani. böyle hadi git, hadi sen git falan diyorlar. Yani üstümüze falan geliyorlar. Aa, yani çok saçma çok, bence. Çok saçma, lazım. Yani böyle şey falan Aa, o o zaten. Bu başladı zaten. Yani Ve evet. saçma diyor yani. Ve bazen durum anlamadan Durmadan vallamadan oraya atlıyorlar. Shiv evet. şey yapıyorlar. Mesela hareket falan itiyorlar mesela. Çok ben ya hiç, oldu ya şeyde. Evet, size de Aa, yani bize oldu. Bu sitede bu bu, bu bu mantığı hiç En en azında en azından her yerde, evet. her yerde. Yani her yerde. Ah, neden neden böyle? Ah, tamam sus. Ha tamam. tamam. Taner, öyle öyle diyorlar. Aa, çok kötü Gerçekten en son şeyi çok yani, bir mantıksız O da bazen şey falan yapabiliyor mesela. Çilgin şeyler falan yapabiliyor. Mesela ama, ama şey değil. O, yani öyle bir şey demeyeceksin yani. Yani. Ah. Onun üstüne yürümeyin yani çok saçma. Bize de öyle oldu, o yüzden Siz bu aklıma geldi ya. yani. Neyse. Evet, adam tamam. çok komik bu arada. Evet. evet. Çok çılgın. Eğleniyor. Çok eğleniyor. <gülüyor> <gülüyor> <Çok gülüyor> evet tane torga salacağı söyle var. Chilgily Uh, ve vida kisregurşuna kadar <tık> bay <tık>